Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar 28 Haziran 4 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar Güneş Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Mars ve Venüs Aslan Burcu'nda, Merkür İkizler Burcu'nda. Haftanın genelinde özellikle ilişkileriniz, yakın ilişkileriniz, işbirlikleriniz ve çalışma hayatınız ve finansal paylaşımlarınızda hareketlilik var Pazartesi günü ay kova burcunda olacak işte bu parasal konular yine öne çıkıyor ancak ay boşlukta olacağı için biraz sonuç almakta zorlanabileceğimiz bir gün özellikle önemli alışverişleriniz varsa ya da parayla ilgili bazı işlemler yapacaksanız çok acil değilse Pazartesi günü biraz ertemekte fayda var. Pazartesi akşam saatlerinde Ay Balık Burcuna geçecek. Salı ve Çarşamba Ay Balık Burcunda daha sezgisel, daha yapıcı enerjiler veriyor size. Hem yakınlarınızla kendinizle hani iletişim kurduğunuzda kendinizi daha iyi anlatabilir, empati yapabilir, onları anlayabilirsiniz. Bazı anlaşmazlıkları çözmek için de yine uygun enerjiler var. Yakınlarınızdaki kişilerle de daha fazla iletişim kurmanız, bir arada olmanız, görüşmeniz git gidip gelme, seyahatler, bazı böyle kısa gezilerin olması mümkün görünüyor. Ee, ve perşembe öğleden sonra Ay Koç'ta olacak. Cuma ve cumartesi Ay Koç'ta. Bu iki gün ev ve yuva alanınızda özellikle ailevi alanlarda aktiviteler artıyor. Ebeveynlerinizle de ilgili meşguliyetler olabilir. Belki onlarla bir arada olmanız, yani evde bir şeyleri organize etmeniz söz konusu olabilir. Evde çalışan odaklar için de daha aktif günler tabii ki. Bu hafta Mars'a Uranüs arasında dik bir açı var. Sert bir açı. Aslan burcunda Mars, e, Boğa burcunda Uranüs. E, siz çok fazla etkilenen burçlardan değilsiniz. Ancak yine de hani kolektifteki bir etki size de yansıyabilir. Daha çok parasal konulara biraz dikkat edin. E, risk almamaya çalışın. Zaman zaman hani böyle çok fevri, çok cömert, çok hani dürtüsel para harcama eğiliminde olabiliriz. İşte bu hafta sonu böyle olabilir. E, o yüzden... Para, para durumumuza, bütçemize, harcamalara, yatırımlara daha sağduyulu, daha dikkatli yaklaşmakta fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.